Evet. Peki hocam bu temel muayene dediğiniz nedir? Hangi aşamalardan geçiyor hasta? Kardiyolojide tabii e, hastanın e, iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde şikayetlerini dinlemek e, çok önemli. E, teşhis ve tedavi için bizi yönlendirmede en önemli kriter hastamızın bize e, şikayetlerini doğrudan detaylıca e, aktarması. Eğer hastaya bu anlamda yeterince vakit ayırmazsak uygunsuz. E, çok farklı yönlere e, kayabiliyor. Teşhis e, koymak daha zorlaşabiliyor. Gereksiz tetkiklere hastalarımız tabi tutulabiliyor. Dolayısıyla hastayı dinlemek, özellikle şikayetlerini e, detaylarıyla dinlemek e, çok önemli. Evet. Hocam peki bizde e, bu EKO, EKG, EFOR testleri bunlar hakkında biraz bilgi evet. verebilir misiniz? Az önce bahsettiğim hastayı iyi ve detaylı bir şekilde dinledikten sonra şikayetleri doğrultusunda... Özgeçmişinde bir takım olumlu olumsuz alışkanlıkları, ailesinde kalp hastalığı olup olmaması, geçmişte geçirdiği kardiyolojik tetkikler veya operasyonlar bunlar detaylıca değerlendirildikten sonra öncelikle en sık başvurduğumuz testlerden birisi EKG tabii ki. EKG önemli bir test ama acil durumlarda EKG bazen çok önemli teşhise götürmeyebiliyor. Dolayısıyla EKG normal olan bir hastanın kalp hastalığı yoktur gibi bir algıya kapılması doğru değil. Bizlerde de EKG'nin tamamen normal olup hastanın kalp krizi geçirdiğini dönem dönem gözlemleyebiliyoruz. Arkasından genellikle şayet acile başvurmuş bir hastaysa kalp enzimleri dediğimiz bir kan testiyle hastamızın şikayetinin kalpten kaynaklı olup olmayacağına dair bir takım ipuçları alabiliyoruz. Ee, şayet poliklinikte bir hastaysa, yani ayaktan gelmiş polikniğe başvurmuş bir hastaysa, burada biraz daha e, hastayı acil değerlendirmenin dışında detaylı. E, de, daha detaylı değerlendirme imkanımız oluyor ve gerekli oluyor daha doğrusu. Ee, öncelikle bir ekokardiografi bizim için e, kalbin kasılma kusurlarını, Kalbin zayıflayıp zayıflamadığını, kapakların kireçlenip kireçlenmediğini, açılıp kapanmasında bir sorun olup olmadığını, kalbin etrafında bir sıvı olup olmadığını biz detaylı şekilde ile görüyoruz. Yani kap şöyle düşünün bir evin bir odanın duvarlarını, elektrik sistemini, kapılarının açılıp açılmadığını aslında çeşitli testlerle değerlendirebiliyoruz. Ekokardiyografi bize e, evin penceresinin ve kapısının aslında e, iyi çalışıp çalışmadığını söyleyecek, duvarlarının sağlam olup olmadığını söyleyecek. Temel olarak ekokardiyografi bu, bize bunu gösteriyor. <gülüyor> Şayet bir e, bölgesi kalbin bir bölgesi e, iyi kasılmıyorsa biz şunu anlıyoruz: e, bu hasta bu bölgeyi besleyen damarından dolayı bir sıkıntı yaşıyor. Ya önceden bir kriz geçirmiş, bu nedenle orası o bölge kasılmıyor. Ya da kriz geçirmemiş ama kriz geçirmenin hemen önceki döneminde şu anda bizim için alarm niteliğinde oluyor bu. Hastamızın kalp damarlarında bir problem var ve bizim daha ileri tetkikleri, anjiografi gibi tetkikleri yapmamız gerekiyor anlamına geliyor. Bir diğer testimiz efor testi. Efor testinde de e, istirahatte e, herhangi bir sorun e, oluşturmayan damardaki darlıkların efor testiyle kalbimizi bir anlamda yormak suretiyle e, problem olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla e, şuna çokça şahit oluyoruz. E, Hocam benim hiçbir şikayetim yok. Ağrım da yok, sızım da yok, merdiven de çıkıyorum ama... E, bir şekilde geldim buraya e, ne diyorsunuz şeklinde bir sorduğunda. Efor testi yapıyoruz. Efor testinde hastanın 2 e, hatta 3 damarının tıkalı olduğuna şahit olabiliyoruz. E, hastamız normalde egzersiz yapıyor olabilir. Sorun yaşamıyor da olabilir. Ama efor testindeki çektiğimiz EKG. Efor test dediğimiz eforlu EKG'dir temelde. O EKG bize hastanın damarlarında sorun olduğunu gösteriyor. Hastanın o anda göğüs ağrısı olmasa bile. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir test, efor evet. testi. Ne gibi müdahaleler yapılıyor hocam peki bu durumda? Şimdi teşhis aşaması bittikten sonra elbette hastanın e, kapak hastalığı olabilir. E, hastanın kalp kaslarında bir zayıflama olabilir. E, damarlarında tıkanıklık olabilir. Kalbin bir anlamda elektrik sistemi diyebileceğimiz e, bir takım e, ritim problemleri olabilir. E, Elbette teşhisin ardından yapacağımız tedavi de problemin türüne göre değişiyor. Kardiyolojide en sık rastladığımız durumlardan birisi damar tıkanıklığı olduğu için oradan başlamak gerekirse biz kalp damarlarından şüphelendiğimiz bir hastaya genellikle eğer şüphemiz belli bir derecenin ötesine geçmişse damarlarında problem olduğuna büyük oranda kanaat getirmişsek anjiyografi yapıyoruz. Anjiyografi testi bir tanı testi aslında. Her ne kadar kanlı bir işlem olsa da bir test, bir operasyon ama müdahale ettiğimiz bir operasyon değil. Anjografi damarların görüntülenme işlemi. Bu sadece kalp damarları için değil, vücudun diğer uzuvlarının onları besleyen damarları için de yapılan bir test. Göz içinde anjografi var mesela. Retina bölgesindeki damarları değerlendirmek için anjografi var. Bacak damarlarımızda bir sorun varsa bunun için anjiyografi yapılıyor. Böbrek damarlarımız, şah damarlarımız bunların hepsi anjiyografi. Bu sadece teşhisi koymak için yaptığımız test. Arkasından eğer darlık varsa, tıkanıklık varsa bizim e, anjoplasti dediğimiz yani damara müdahale işlemi geliyor. E, bu çoğunlukla anjiyografinin ardından aynı seansta yapılabildiği gibi planlayarak e, problemin adını koyduktan sonra Planlayarak bir başka seansta da yapılabiliyor. Dolayısıyla anjiyografi ile anjioplastik halk arasında çok karıştırılan şeyler. Anjiyo oldum damarım açıldı diye ifade eden hastaların önemli bir kısmında aslında anjiyo olmuş damarları zaten temiz bulunmuş oluyor. Ya da anjiyografi yapılıyor çok damarında çok ciddi problemler olduğu için hastaya bypass kararı veriliyor. Hasta bunu şöyle algılayabiliyor. Anjiyo oldum açılamadı ameliyat dendi. Aslında bu da yanlış bir e, ifade. Dolayısıyla angioplasti damarın balon stent veya bir başka cihazla e, müdahale edilerek açılması işlemidir. Angiografi. E, angiografi şey angiopla angioplasti. Anjiyografi ise sadece içine e, damarın içine ilaç vermek suretiyle e, damarın e, herhangi bir problem taşıyıp taşımadığını görme işlemi. 15 dakika civarında sürüyor. Kasıktan ve el bileğinden yapılabiliyor. El bileği çok daha konforlu, kanama riski içermeyen, e, hastanın bir saat sonra evine gidebileceği bir test iken kasıktan yapıldığında da yaklaşık 4-5 saatlik bir gözlem süresi gerekiyor. E, kanama kontrolü e, bir e, bası ile sağlandıktan sonra üzerine kum torbası bir ağırlık koyarak e, hastanın kanaması kontrolü 4-5 ila saat sonra evine gönderiliyor. E, Anjografi ile ilgili anlatabileceklerimiz e, bu şekilde İkinci başlık, bizim kardiyolojide sık rastladığımız şikayetlerden birisi, nefes darlığı. E, nefes darlığı deyince bizim aklımıza en sık sebep kalp yetersizliği gelir. Kalp yetersizliğinin de elbette birçok sebebi var. Ve bu kalp yetersizliği e, bizim, e, kısaca özetlememiz gerekirse, kalp hastalıklarının son durağı diyebiliriz. Yani bir hasta e, damar hastasıdır. Stentler olur, bypasslar yapılır, e, krizler geçirir. Sonunda gideceği nokta kalp yetersizliğidir. E, ve biz bütün amacımız aslında hastayı kalp yetersizliğine gitmemesini sağlamaktır. Yaptığımız müdahalelerin tamamının amacı budur. Elbette hastayı öncelikle hayatta tutmak, arkasında kalp yetersizliğinin gelişmemesi. E, kalp kapaklarımız, kalp romatizması bir sebep olabilir. E, yaşa bağlı kireçlenmeler bir sebep olabilir. Kalp kapaklarımız şayet iyi çalışmazsa bir gün hastanın gideceği nokta kalp yetersizliğidir. Yani kalbin fonksiyonlarını kaybetmesi veya azalması kalbin fonksiyonlarının. Yine bir takım ritim bozuklukları var. Bunların da hastayı götüreceği nokta kalp yetersizliği. Orada da son durak kalp yetersizliği oluyor. Dolayısıyla kalp yetersizliği öyle bir hastalıktır ki toplumda hiçbir zaman sayısı azalmaz. Giderek artar özellikle Türkiye toplumu giderek yaşlanan bir toplum olduğunu düşünürsek ve tıbbi imkanlarla kalp hastalarını daha uzun süre yaşatabiliyor olduğumuz için bu hastaların kalp yetmezliğine gitme ihtimali artıyor. Evet. Eskiden ne olurdu? Hasta kalp krizi geçirirdi. Yeterli tedavi ve teşhis imkanı olmadığı için e, hastalarımızı kaybederdik. Dolayısıyla bu, hastası, bu hastayı asla bir kalp yetmezliği hastası olarak karşımızda göremezdik. E, şimdi tedaviler biraz daha iyi durumda olduğu için Hastalarımız çok uzun yıllar e, hmm. sağlıklı bir şekilde e, yaşıyor. Ama e, belli bir noktadan sonra da kalp yetersizliği ile karşılaşıyoruz. Hmm. Kalp yetersizliğin temel tedavisi de e, yaşam tarzının ona uygun düzenlenmesi ve belli bir takım ilaçları kullanmak. E, ek olarak da bir takım e, ani ölümü, ani kalp durmasını önlemek için bir takım piller e, takılabiliyor. E, kalp yetersizliğinin 3 e, e, başlıkta, ifade etmek gerekirse tedavisi bu şekilde. İlaç tedavisi, yaşam tarzının düzenlenmesi ve bir takım cihaz tedavileri genellikle piller.